Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugünkü konumuz inşallah Airlines. İnşallah adında bir havayolu mu olur mu diye soracaksınız zaten hemen bunun, bu videonun konu başlığını gördükten sonra gerçekte böyle bir havayolu veya böyle kurulmuş bir şirket yok. Bu inşallah Airlines Amerikan Hava Kuvvetleri'nin özel bir birliği. Türkiye'de görev yapıyor. Türkiye'deki işte büyükelçilik çalışanları yani diplomatları veya üst düzey komutanların yaptıkları seyahatlerde kullanılan bir birlik 2 adet C12 uçağı var Ankara veya Adana merkezli uçuyorlar İşte bu videomuzda neden bu inşallah airlines kuruldu nasıl uçuyor uçak tipi nedir hangi görevlerde bunları birlikte öğrenmeye çalışacağız En son inşallah Airlines görüntüsü uçağı diyelim. Geçtiğimiz günlerde Konya'da yapılan Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda karşılaştık. Muhtemel Konya'ya gelen askeri ateşe ve ekibini taşıyan uçaktı. C-12 Spotter gününde yani havacılık fotoğrafçıları gününde bu uçak inişini gerçekleştirdi. Arkasından onların önünden taksi yaparak Anadolu Kartalı Tatbikat Merkezi'ne yolcularını bıraktı. Gerçekten ilginç bir karşılaşmaydı. Bu görüntüleri görünce de benim aklıma bununla ilgili bir video çekmek geldi. Malum Amerika'nın birçok ülkede üstleri var. Ee, ve tabii ki her ülkelerin olduğu gibi işte başkentinde büyükelçiliği veya diğer diplomatik temsilcileri var. Bunlar da çok sayıda personel görev yapıyor. Onların ulaşımlarının sağlanması amacıyla Amerikan hükümeti ve Türkiye arasında yapılan anlaşma doğrultusunda King Air B200'ü adlı sivil uçakların askeri modeli C12'ler kullanılıyor. Ve bunlar Türkiye merkezli Amerikan bayrağı ile özel izinle uçuş gerçekleştiriyor. Bu e, filonun İnşallah Airlines takma adıyla e, uçan telsiz çağrı kodu SPAR89 olan bu organizasyonun Türkiye'de iki ana merkezi var. Bunlardan birincisi Ankara'daki güvercinlik meydanı. Güvercinlik meydanını şu an e, işleten Türk kara kuvvetlerinin Havacılık birimi olan kara havacılık, aynı zamanda burada bir bakım merkezi de var helikopterlerle ilgili ve aynı zamanda da jandarma genel Komutanlığı'nın havacılık birimleri de güvercinlik merkezidir. Ankara'da çok fazla kimse belki bilmez bunu ama Güvercin'in hemen yanında da Etimeskut vardır. Etimeskut Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kurumu tarafından kullanılıyor. Bir başka askeri birlik Mürtet Meydan Komutanlığı yanında da biliyorsunuz TUSAŞ tesisleri var. Aynı zamanda sivil uçuşların yapıldığı meydan ise Esenboğa Hava Alanı Havalimanı. Diğer bir meydan ise Adana'da bulunan İncirlik. İn İncirlik Meydanı Türk Hava Kuvvetlerinin bir tesisi ama özel anlaşmalar dahilinde NATO ve Amerikan kuvvetleri tarafından da kullanılabiliyor. Spar 89 veya inşallah Airlines'ın kullandığı uçak tipi C-12. Askeri adı C-12. Sivil versiyonu King Air B-200. İki pilot tarafından uçurulabiliyor. Koltuk kapasitesi 10. Turboprop pervaneli 2 adet motora sahip. PT6 motoruna sahip. Bu uçak yaklaşık menzil olarak yaklaşık 3000 kilometre kadar menzilli. Havada da e, görevine menziline taşıdığı yakıta göre değişiyor. Ama maksimum şöyle 4,5-5 saat civarında kalabiliyor. E, bu uçaklarda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yaptığı nakliye işlerinde özel uçuşlarda kullanılabiliyor. Yarı hazırlanmış pistlere toprak veya taş zemine sahip, sıkıştırılmış zemine sahip meydanlara inip kalkabiliyor ve kendini de ispat etmiş bir uçak tipi. Türkiye'de e, askeri olarak kara kuvvetleri komutanlığında da bu uçaklar var. Daha uzun gövdeli ve özel görev amaçlı işte altına konulan kameralar telsiz sistemleriyle birlikte insanlı keşif uçağı olarak hem kara kuvvetleri hem jandarma genel komutanlığı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. En son Orman Genel Müdürlüğü'ne komuta kontrol uçağı olarak alınmış. Kendini ispat etmiş bir uçak. Gelelim inşallah Airlines isminin nasıl alındığına malum biraz önce de söylediğim gibi Ankara güvercinlikten uçuşlar gerçekleştiriliyor. Ama bu uçuşlar sırasında e seyir sefer sistemleri geçmişte çok gelişmiş olmadığı için Ankara'nın da özellikle kışın hava şartları bozduğu için uçak inemeyebiliyor güvercinliğe. İşte siz Düşük görüş şartları nedeniyle pas geçip Esenboğa'ya, İstanbul'a, çevredeki meydanlara bu uçak yönlendirilebiliyor. Bu nedenden dolayı da yolcular pilotlara soruyorlar. İşte inebilecek miyiz Ankara'ya? Hava durumu nasıl? Pilotlar da başlıyorlar espriyle cevap vermeye. İnşallah ineceğiz. İnşallah kelimesi tabi Amerikalıların konuşma dilinde olan bir şey değil. Ya bu inşallah nedir dendiği zaman zamanla öğreniyorlar. Olur veya olmaz bir şey inşallah dendiği zaman... Ee, olabilme özelliği ne yazık ki ülkemizde düştüğünü belirtmekte fayda var. Onlar da takma isim olarak inşallah adını almaya başlıyorlar. Bu durum tabi e, bu birliğin Spar 89'un filo armalarına da işleniyor. Bir dönem Hitit güneşi filo armalarını oluşturuyor. İnşallah Airlines olarak da e, slogan yer alıyor. Daha sonra tasarlanan armada Spar 89 inşallah Airlines bir tarafta işte Türkiye'yi temsilen bir kurt Öbür tarafında da Amerika'yı temsil eden Amerikan Kartal'ı yer alıyor. Bu da tabii armalarda askeri havacılık açısından çok önemli olduğunu belirtmemizde fayda var. Tabii işin esprili kısmı bu ama ne yazık ki Spar 89'un da Türkiye'de karıştığı bir kaza var. 1984 yılında emniyetin polis havacılık birimi kurulmuş durumda. Ve bu birlikte komiserlikten gelip uçuş eğitimi alıp bu Emniyet filosunda görev yapacak personelin eğitimleri gerçekleştiriliyor. Onlardan biri de Ufuk Danişment. Eğitimler de Kara Havacılık Komutanlığı'nda yapılıyor. Ufuk Danişment H300 tipi helikopterle eğitim uçuşunu yalnız başına gerçekleştiriyor. Fakat bu sırada da Spars 89 kodlu, çağrı kodlu bu Amerikan uçağı inişe geliyor. Ne yazık ki helikopter ve uçak havada çarpışıyor. Ee, uçakta çok ciddi bir hasar oluyor. pilotlar Amerikalı pilotlar geri dönmeyi başarıyorlar ama tabi dışarıdan bir darbe alındığı zaman helikopterin uçması uçağa göre oldukça zor. Ne yazık ki Ufuk Danişment e, düşerek helikopter ile şehit oluyor. Ve aynı zamanda da polis havacılığın ilk şehidi oluyor. Halen Ufuk danışmentin adı Ankara'da gölbaşında bulunan emniyetin havacılık biriminin ana üssü olan Ufuk danışment Heliportun'da yaşatılıyor. Bu arada bir detayda bilgi verelim. Malum bu 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü pilotlar Türk Hava Kuvvetleri'nin aldıkları F-16 ile bu buraya bomba atıyorlar. Çok sayıda emniyet personeli şehit oluyor. Vurdukları noktalardan biri de heliport. O sırada uçuşa hazırlanan Bel 429 tipi helikopter. Uçuş ekibi var. İşte yakıt yükleniyor helikoptere. Bombanın buraya da gelmesiyle. Ee, ...çok ciddi bir hasarın oluşmasına neden oluyor. Bu konuda da işte UFUK adı da 15 Temmuz'un önemli noktalarından bir tanesi. Bunu da belirtmemizde fayda var. Tüm şehitlerimize tabii ki Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize e, sağlık buradan dileklerimizde iletiyoruz. Evet bugün e, Türkiye'de faaliyet gösteren inşallah Airlines'ın farklı bir öyküsünü size anlatmaya dilim döndüğünce çabaladım. Bu tür videoları beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna baksın. Sorularınızı yorum olarak atabilirsiniz kanalımıza da. Abone olursanız bildirimler gelecek yeni video yüklendiğinde rahatlıkla takip etmene, etme şansına da sahip olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.